bahsediyor ama sizin kendinize has tecrübelerinizden gelen hani kökleri daha derinlere e, hala gençsiniz ama gençlik yıllarınıza uzanan bir öyküsü vardı. Evet. Aslında yükselen başarı modeli değil mi? Bir yerden evet. sonra da hani adını da bu şekilde koymamızın da biraz altında o da vardı. Valla hocam aslında e, şimdi beni de böyle geçmişe götürdünüz. Bir gün edebiyat öğretmenim geldi eee Ekrem Çulfa'nın sunduğu İçgörü programı yarın saat 11.30'da Business Channel Türk ekranlarında. Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.